sizlere e, ücretsiz nasıl tabancası yapılır bildiğimiz su tabancalar şunlar şöyle bildiğiniz bir sıkıyor ben işte bugün size bunun nasıl yapılacağını göstereceğim bu arkadaşlar çok kolay yapıyor. önce buraya bir delik açıyorsunuz böyle tabi tab, e, alt taraflara yakın olacak yoksa e, olmaz You're made her standing position, huh? huh? Hey, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Şimdi e, iki delik açılırsa ne olur? Şöyle. Birincisi şu. Birincisi şu. Aferinçler. Eğer hava alırsa e, kapağını açarsanız arkadaşlar boşalır alır kendiliğinden. Hava almaması gerek. Şunu da örneğin göstereyim. Şöyle açayım düştü. şöyle var yine daha kıtır. Tamam, tamam. Arkadaşlar şimdi e, bunu ittirme şeyini göstereceğim size. Şöyle yapalım. Bakın. Dur bu. Gördünüz mü? İçinde biraz az soğuğu çünkü. Biraz azalır da. Şöyle ittirseniz gider. Evet, ücretsiz su tabancası nasıl yapılacak, onu anlattı. Ee, bu su bidonu, süt bidonu, meyve suyu ile olur. Kimyasal bidonları kullanmamak gerek. Delik açarken de küçüklerin, büyüklerinden yardım alması gerekiyor. İki delik açıldığında Öyle. su içinde durmayacağından dolayı, bir taraftan hava alacağından dolayı tek delik açılması gerekiyor. Tabana yakın küçük bir delik. Plastik şişelerin hepsinde de olur bu iş. Bundan sonra da yapsam. Eee Ve hepimizi görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Baba ne istiyor,מט mentor'a Dittli Bu Dittli Ié.. Dittli Baba Baba Bamba�'a Eee bihan Dittli Ne